Melatonin ismini duymuşsunuzdur. Ben şimdi size burada eski bilgileri tekrar etmeyeceğim. Farklı anlatılmayan noktalarından bahsedeceğim ve bu noktaları ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Çünkü melatonin sadece uyku hormonu değil. Çok ilginç ve farklı etkileri var ve bu etkiler bizim hayatımızı etkiliyor. Hem de ne zaman etkiliyor, anne karnındayken etkiliyor. Biliyorsunuz böyle üzerine çok sihirli cümleler konuşulan, Epifizde küçük bir bevizimiz var. Burada triptofan adlı bir aminoyasitten serotonin ardından da melatonin sallanıyor. Bakın arada da serotonin var. Dikkatinizi çekerim. Çünkü bunun depresyonda da bir ilgisi olduğu söyleniyor. Fakat buna karşın triptofan nelerde var diyecek olursanız sütte var, ton balığı var, hindi de var, yulaf da var, kuru yemişte, vişne de ve tohumlar da var. Ve bunun ötesinde de bizim mide bağırsak sistemimizde de az miktarda melatonin salınıyor. Yani sadece epifize bal değiliz. Hatta birisi demiş ki eğer hindilerde bu kadar çok melatonin varsa onlar niye uyumuyor? Tabi hindi yerine de bir dinozor kafası koymuş. İşin ilginç tarafı da bu. Şimdi bir kere melatonin uyku getirmesi için daha erken saatlerden itibaren sentezlenmeye başlaması lazım. Işıkla çok yakından alakası var biliyorsunuz. Saat 14-15 sentezlenmeye başlıyor. 23.05 arasında en yüksek düzeyinde. Ve ilginç bir konu daha var. Eğer melatonin ağzından alırsanız eğer 10 dakikada kanda yükseliyor. 45 dakika içerisinde de atmaya başlıyor. Normal düzeyin 10 ila 100 katına kadar çıkabiliyor. Yani dışarıdan verilen melatonin aslında içerideki melatonin arasında bir fark var. Tamam, uykuyu anladık. Fakat uykudan çok daha önemli bir etkisi var. Günlük ritmimizi etkiliyor. Sadece uyku değil. Uykunun yanında biyolojik saatimiz de var. Biliyorsunuz biyolojik saatimiz bozulduğunda işlerin hepsi karışıyor. Bence bütün... Eşin temelinde yatan hadise bu. Biz gündüz ve geceleri karıştırmış durumdayız ve ondan sonra da şikayet ediyoruz. Bebeklerde melatonin yok, 3-6 ayda başlıyor, 4-7 yaş arasında normal düzeylerine geliyor ve uyku düzeni ancak o şekilde oturuyor. Yani bazıları da diyor ki çocuklarda uyku düzeninin oturabilmesi için melatoninin gerekli ve ancak o düzeye ulaşınca 4-7 yaştan sonra uyku düzeyi oturuyor. Fakat ek bir şey daha var. Anneden bebeğe geçiyor anne karnındayken. Anne sütünde de var. Dolayısıyla burada gebelerin özellikle dikkat etmesi gereken bir şeylerden bir tanesini uyku olduğunu söylemek isterim. Sadece uyuması için değil. Bebeğin gelişiminde de önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü antioksidan özelliği güçlü, organ gelişimi ve sinir sisteminde etkili. Bir de biliyorsunuz otizmde çok uyku bozukluğu görülüyor. Dolayısıyla otizmle de ilgisi olabileceği yönünde bir takım teoriler var. Ve hatta ve hatta bu organ gelişimini desteklediği için prematür bebeklerde melatonin kullanımı ile ilgili bir takım yazılar var. Yani bebeği aynı zamanda anne karnından itibaren koruduğunu söyleyebiliriz. Ve tekrar altını çiziyorum. Gebelerin mutlaka iyi bir uykuya ihtiyaçları var. Çünkü bol miktarda melatonini bebeğe göndermeleri gerekiyor. Sadece bununla bitmiyor. Hormonal sistem üzerinde de etkisi var. Sadece hormonal sistem mi? Sitokinlerin üzerinde etkisi var. Bağışlık üzerinde etkisi var. Fakat hormonal sistem üzerindeki etkisi çok ilginç. Kız çocuklarının erken ergenlikten koruduğu gibi bir iddia söz konusu. Çünkü beta ECG, PSH, LH gibi hormonları kontrol ettiği iddia ediliyor. Genel olarak toparlayacak olursak uyku bozuklukları mevsimsel depresyon, ışık ve serotin ilişkinize dikkatimizi çekerim. Sarı noktada koruyucu olduğu söyleniyor. Gene ışıkla ilgili olduğu konusunda bir iddia var. Alzheimer'da kullanılabiliyor. İngiltere'de ise sadece reçete ile ve 55 yaş üstüne izin var. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum efendim. Bir de midedeki asit salgısını azaltıyor. Onun için reflüde de kullanılabileceği söyleniyor. Gece çalışanlarda yüksek. Bu da melatonin salımı ve biyolojik saatin bozukluğuyla da ilgisi olabildiği söyleniyor. Umarım size farklı bir takım şeyler söylemeyi başarabilmişimdir. Çünkü bu hormon denilince ve hormon sistemi denilince sadece tek bir hormon ve birkaç etkiyle açıklayabileceğimiz bir durum değil efendim. Özellikle melatonin dozu yaşlarda düşük olması lazım. 0.5'ten başlayıp 10'a kadar çıkabiliyor. Sigara ve alkol kullanıyorsunuz. Melatonin kullanmayın çünkü hiçbir işe yaramıyor. Belok gibi bazı tansiyon ilaçlarıyla etkileşim var. Doktorunuza mutlaka sorunuz. Ve ana fikir bu videodan. Gebelerin uyuması şart. Uykunuzu bozmayın, biyolojik saatinizi bozmayın efendim.